Koç burcu erkeği, zayıf ve sevgi dolu terazi kadını arasında bir uyum olması dezavantaj yaratabilir. İlişkilerinizi zamana bırakmak yerine daha çok terazi kadını ile zaman geçirerek onu kazanmalısınız. Terazi kadını genellikle evlilik ve aile kurmaya, çocuk bakmaya daha yatkın bir burçtur. Bütün bunları koç burcunun anlayışıyla karşılaması gerekir. Bütün bunlar çözülebilirse oldukça geleceği ve temelleri olan bir beraberlik yaşanır. Terazi kadınının eşini terk etmesi çok uzak bir seçenektir. Terazi kadını tutkuları ile koç erkeğini heyecanlandırır ve birlikte iyi vakit geçirirsiniz. Gözü dışarıda olabilir ama sadece sıkıldığı zaman bunu yapar. Aranızdaki heyecanı korumak için bırakın sizin ne zaman ne yapacağınızı anlayamasın. Dolayısında fazla ilgi barındırmayan terazi kadını onunla fazla ilgilinmesini istemez. Ayrıca terazi burcunun dış görünüşüne fazlaca önem verir. Mutlaka bu terazi kadını ile buluşmadan önce iyi ve temiz giyinmelisiniz. Dengeli bir insan olarak bilinen terazi burcu kadını bu güçlü ve ayakları yere basan sağlam koş burcu insanı ile anlaşmakta pek zorlanmaz. Bu iki burç hayattan benzer beklentilere sahip oldukları için bu beraberliğin güçlü ve uzun bir ilişki olacağını düşünebiliriz. Koş burcu insanı oldukça açık sözlüdür. Ne hissediyorsa, ne istiyorsa, ne düşünüyorsa söylemekten korkmaz. Onun bu tavrı terazi burcunu da çok hoşuna gider. Çünkü yalan, dolan ve gizli kapaklı işler terazi kadınına göre değildir. Koç burcu eğlencelidir, bir o kadar da tutkuludur. Koç erkeği doğru insanı bulduğunu anladığında oldukça romantik ve tutkulu bir insan haline gelir. Evlilik bu iki burç için doğru bir karar olabilir. Ama yine de birinin dışa dönük sosyal diğerinin de daha içe dönük olması bu ilişkide problem yaratabilir. Birlikte orta bir yol bulmaları gerekir. Böylece her ikisinin de istediği yerine gelmiş olur ve ilişkileri sağlam temeller üzerine kurulur. Liderliği asla elden bırakmayan koç erkeği terazinin mücadeleci ruhu karşısında biraz şaşırabilir. İlişkide her zaman baskın tarafı olan koç erkeği zorlu terazi karşısında ipleri biraz gevşetmesi, birlikteliği daha uzun süreli hale getirir. Gezmeyi, eğlenmeyi seven iki karakter ilişkide aksiyonu, heyecanı ve romantizmi doğru oranda yaşayabilirlerse evlilik mümkün olabilir. Sevgi, macera ve tutku söz konusu olunca bu iki burcun hayattan beklentileri aynıdır. Bu iki burcun beraberliklerinin sağlığı tamamen denge kurmalarına bağlıdır. Eğer koç erkeği kavgacı tavrını öne sürecek olursa kaybeden taraf kendisi olur. Terazi kadını koç erkeği istemese de hiç belli etmeden onu yönetmeyi bilir. Koç erkeği bir durumu fark ederse ilişkiyi bitirmek isteyebilir. Çünkü yönetilen olmayan Anlamayan koç her zaman yönetici pozisyonda olmak ister. Koç erkeği ile terazi kadının evliliği de yine dengenin iyi kurulmasına bağlı olarak devam eder. Koç erkeği aceleci ve sinirli tavrını bir kanara bırakırsa terazi kadını bu evliliği yürütmek için elinde gelen her şeyi dener. Ancak aksi durumda ikili arasında sessiz bir savaş devam eder. Koç burcu ile terazi kadının arasında ciddi bir aşk uyumu yoktur. Bu da daha çok tarafların göstereceği emeğe bağlı olarak gelişir. Bu emeğin karşılığında aşk uyumu artabilir. Birbirine zıt kutuplu olan koç erkeği ve terazi kadını ilk bakışta birbirlerini çekerler. Koç ve terazi uyumunda ilk bakışta zıttık, tarafların hoşuna gider. Sabırsız koç erkeği için ateşli, sevgi arayan terazi kadını çok uygundur. Koç erkeği ile terazi kadını uyumu birbirine çok şey öğretir. Üstelik bu sadece evlilik ilişkisi olmak zorunda değildir. Arkadaşlık ilişkisinde yaşayabilirler.